Üst üste biniyoruz yakında herhalde bizi çatılara da alacaklar yani kış mevsimi de geliyor artık e, belediye duraklarının da halini görüyorsunuz bizi koruyacak bir durumu yok ne yağmurdan ne kardan ne soğuktan hiçbir şekilde koruyacak bir hali yok hani eleştiriyorsak gelişsinler diye eleştiriyoruz kötüye gitsinler diye eleştirmiyoruz maalesef öğrenciler için tüm imkanlar kullanılsın yani zaten her şey gençlik için değil mi? gelecek nesiller için değil mi? Yani, yani imkanları kullanacaklar. Olsun şimdi, ee, Her yani şunu bilsinler. Şunu da... Her şeyin iyiye gitmesini istiyoruz. Servisi beklemek için yarım saat e, sırada bekliyoruz. Yani aynı şey özel dolmuş doğum, seferleri için de geçerli. Burada yani büyük bir mağduriyet durumu yaşıyoruz. 17.000'den fazla öğrenci var. Yani personele kattığımız zaman 20 bin nüfuslu bir yerde yaşıyoruz. Yani 20 bin nüfusun olduğu yerde otobüs seferinin 10 dakikada bir yapılması gerekirken yarım saatte bir yapılıyor. Talebin sefer sayısını arttırması. <gülüyor>